Hepinize merhaba arkadaşlar bence soru. Bugün sizlerle beraber Google'ın yeni özelliği olan bir şey inceleyeceğiz. Öncelikle arkadaşlar Google'a giriyoruz ve Google'da arkadaşlar şu an ekranda gördüğünüz yere tıklıyoruz. Orada şu an işaretlediğim yere evet arkadaşlar. Sonra veya okay Google diyerek de e, bu şu sekmeyi açabiliyoruz. Şimdi arkadaşlar ben size öncelikle şu özelliği bir tanıtayım anlatayım. Arkadaşlar şimdi hani biliyorsunuzdur muhtemelen Sazam veya Şazam diyor bunu her neyse işte bir tane uygulama var ve e, bu uygulama ismini bilmediğiniz bir şarkıyı dinlettiğinizde ismini size söylüyor arkadaşlar. İşte Google'a da böyle bir özellik gelmiş. E, az önce gösterdiğim yere girdiğinizde e, size şey olacak bunu tamamen bilmediğiniz bir şarkının şey her neyse işte internetinizin açık olması lazım tabii ki de. Ee, arkadaşlar e, şarkıyı dinletiyorsunuz ya yani, Hey Google dedikten sonra ve ondan sonra arkadaşlar e, bu işte Google'da şarkıyı şey o aşağıda hemen gösteriyorum. Bakın arkadaşlar şu aşağıda bu şarkı neydi diye bir kısım var arkadaşlar. Buraya tıklıyoruz. Ve tıkladıktan sonra gelen pencere aynen şöyle oluyor. Arkadaşlar burada şu an belki de hiçbir şey fark etmemişsizdir. Fakat aşağı tarafta şu fotoğrafta aşağıda böyle çizgiler falan var noktalar var. Onlar sesin yüksekliğini ölçüyor. Bu kadar yani. Ondan sonra da zaten... Müziğin veya şarkının ismini size güzel bir şekilde dinledikten sonra anlatıyor şey yazıyor veya söylüyor işte Arkadaşlar video bu kadardı videoyu beğenip kanalıma abone ol Konuşamadım Video bu kadardı videoyu isterseniz beğenip ya yani beğenirsiniz beğendiyseniz Beğenmediyseniz dislike atıp kanalıma abone ol değilseniz abone olabilirsiniz Abone olduktan sonra da bildirim zilini açabilirsiniz. Bu yeni gelen video, yeni attığım videolarımdan anında haberdar olmanızı sağlar. Ee, başka diyecek bir şey yok. Hepiniz hoşça kalın diyorum. Hepinizi çok seviyorum ve bay bay. Ha bu arada arkadaşlar e, boğazım ağrıyor bir de hastayım arkadaşlar. O yüzden sesim biraz kötü gelmiş olabilir. Kusura bakmayın hasta halimle de ancak böyle bu kadar video çekebildim. Ya bunu çekmek istediğim için çektim yani öyle bir zorunlulum yoktu. Neyse bay bay.